Merhaba Tutsak Dünyanın insanları. Bugün sizlere cinler hakkında bilgileri topladık İyi seyirler Cin denen bir varlık var mıdır? Evet, Kur'an-ı Kerim'de cin suresi olarak isimlendirilen tam bir sure vardır. Bununla birlikte cinlerden Kur'an-ı Kerim'de 40'tan fazla yerde söz edilmiştir. Cinlerin türleri nelerdir? Ebu Salabe el-Huşeni, Resulullah'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Cin 3 kısımdır. Kanatlar olup havada uçabilenler, yılan ve köpek olanlar cinleri görmek mümkün mü? Cinlerin insan şeklinde kara köpek, akrep, deve, yılan, kara kedi ve siyah eşek şeklinde görülmeleri mümkündür. Cinler en çok nerede bulunurlar? Cinler daha çok hamam, müzik ve eğlence ellerinde, içerisinde resim ve heykel bulunan ortamlar ve terk edilmiş yerlerde bulunurlar. Her evde cin bulunur. Evet. Hadislerde der ki, gerçekten bu evlerin yılanlardan olan sakinleri vardır. Onlardan birisini görürseniz, çıkması için onu üç defa zorlayın. Giderse ne âlâ, aksi halde onu öldürün. Çünkü onlar kafirdir. Cinler ölür mü? Evet, ölürler. İbni Abbas'tan gelen hadiste şöyle demiştir. Sen haysın, ölmezsin. Ama insanlar ve cinler ölümlüdür. Cinler hangi maddeden yaratılmıştır? Biz insanlar balçıktan, cinler ise halis ateşten yaratıldı. Cinler bizi sürekli görebilir mi? Cinler insanlardan daha farklı bir boyutta yaşamakta. Ancak insanları görüp izleyebilmekte, konuşmalarını dinleyebilmektedir. İman eden cinler var mıdır? Ayetlerde cinlerden bir kısmının Allah'a iman edip, hidayet yoluna uyduklarından bahsedilirken bir kısmının da isyankar ve inkarcı olduklarından bahsedilir. Müslüman cinler Kur'an okurken dinlemektedirler. Cinler ne yerler? Cinler insanları artıklarını yerler. Cinlerin yemeklerinin besmele çekilmeden yenen yemeklerdir. Ayrıca tezek ve kemikler de onların yiyecekleridir. İblis nedir? Allah Adem'e secde emrini verdiği zaman secde etmeyen iblisdir. İblis cin tayfasındandır. İblis kafir cinlerin başındadır ve tektir. Adem'e secde birine karşı gelen de odur ve belli bir süreye kadar yaşayacağına dair Allah'tan söz almıştır. Şeytan nedir? Şeytan İblise hizmet eden kafir cinlerdendir. İnsanları kandırmak asıl görevidir. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla içerik için kanalı takip edin.